Evet dostlar kaldığımız yerden ama tam olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şunları çekelim yine ultra'ya. Burada burada bazı şeyleri düşükte bırakmak daha de işte. Lot titreşimini falan kapat da hiç uğraşmak istemiyorum şu an titreşimle falan. Şimdi, şu anda yapmamız gereken şey nedir? Açılsın. Açılsın, açıl, susam, kapan. Kapan, susam, açıl. Güzel. Şu anda, geçen bölüm zaten bildiğiniz gibi işte demir üretimini falan stabilleştirme konusunda çeşitli çalışmalarımız vardı. Ama bu çalışmalar çok işe yaramış gibi durmuyor şu anda Hmm zaten demir istiyordum bu Doğru Al sana demir abi Geberene kadar sana demir vereceğim Neyse şimdi Şunun 50 tanesini vur ya 100 tanesini de buraya basacağım. Şu 100 taneyi de arkaya bir yere bırakacağım işte ya. 100 demiri ne yapayım ben üstünde. Neyse okey ya. Şu andaki üretim stilimiz falan filan her şeyimizle çok güzel. Tıpkı üreten, çalışan bir fabrika yaptık şu anda. Yani yarım yarım fabrika yarım yerli üretim gibi. Bir şeyler üretiyoruz ama tam tam yetişmiyor ürettiğimiz şeyler. Ne üretiyorduk biz burada? Ha şey en son 30 15 demişip demiştik, bırakmıştık burada. Doğru. Şimdi öncelikle şunları bir silmem gerekiyor benim. Burada işte ayırma makinasından önce gelen her şeyle buradaki işlemlerimizi halletmiştik. Artık ayırma makinamız var ama. Ondan dolayı bende de bant nasıl çok çok keskin kıvrılıyor. Taşıma bandı geçersiz şekli sahip. Olabilir. Her şeyin geçerli olmasına gerek var mı yani? Ne yapayım mecburen. alandan tasarruf için böyle şeyler yapılabilir ama. Lo burdan gelen ha elektrik. Doğru. Şimdi önce şunları bir bağlayalım hatta. Sonra açalım şuradan demirlere. Siz bize insanlık, insan gibi demir üreteceksiniz artık. Artık sürekli üretim yapan bir fabrikamız oldu dediğim gibi. Bunlarda bile sürekli bir şeyler üretmek gerekiyor. Şimdi 30 kullanıp 30 çıkarttığınızı ben öğrendim. 30 kullanıp 20 çıkarttığınızı da öğrendim. Dolayısıyla yani ben size çift levha versem bu arada çift levha çift levhanın ne de ne olduğunu sorgulamayın. Şu anda bağlandı hepsi. Ve yani tekrardan üretime geçirdik bunları. Ama bir dakika önce şunları bir silelim. Bildiğiniz gibi bizim bir fabrika tabanımız var ve bu fabrika tabanına yapmayı planlıyorduk her şeye bildiğiniz gibi ve yani onu bozmadan bir şeyler yapmaya çalışacağız çeşitli şeyler mesela böyle bağlanmayacağını herkes biliyordur zaten ondan dolayı şöyle yapacağım mesela birleş bak işte bu oyun hala böyle ya. Adam akıllı çalışmıyor hiçbir şeyi. Sadece şu iç içe geçirme özelliği güzel olmuş. Onun dışında hala o bant kıvrılıyor falan filan. Onlar hala çok tilt eder insanı. Şu anda yani buraya dakikada ancak 40 falan giriyor. Şimdi bunu böyle yapacağız. Böyle böyle üretiliyor. Harikadır. Şu 8 şu taneyi de atak da gitsin. Şimdi şurada üstte zehir var. O yan yan gitme sistemimiz vardı. <gülüyor> Bildiğiniz gibi. O yan gitme sistemini kullanabiliriz mesela burada. Oo, şimdi şeydeki üretimi başlatsak mı? Şu köşedeki üretimi de yine şunlara bağlasak mı? Çünkü vidayı başka yerden getireceğiz dedik. Vidayı direkt orada halledip getirmem gerekiyor zaten. Yoksa bir caca yaramaz bu. Ondan sonra gel üretimde şuradan. Külçe üretici de. Oh oh oh. Bu birazcık bize dağıtlandıracak bir durum ama. Çünkü burası dörtle fulleniyor. Neydi zup muydu, neydi öyle bir şey vardı. Hah. Bak zamandan tasarruf işte. Bu özellik çok güzel. Tam o oh yeter çok çok mu koyduk ki acaba ya? Şimdi şu anda yapmak istediğim şeylerden bir tanesi şu kaynakların oradan geçen şeyleri bile kapatmak yani. Şu anda nasıl nasıl Bu kaynaklardan gelen her şeyi falan kapattık buradan. Kendi başına bir kazma sistemi oluşturdu ya bu. Saçma duruyor ama daha güzel duruyor bence. Saçma ama güzel. Oh burayı baya güzel yaptık ha. İki dakikada yani. Ama tabi benim plakalarım bitti. Bunu yaparken. bu arada burası 40 ya bunları ayrı bir yerde toplayıp sonra bunları bir köşede birleştireceğim planlarımdan bir adet birkaç tanesini açıklayacağım ya mesela bu yaramayacak şu anda külçe üretici Vallahi külçe ısıtıcı olsaydı adı sanırım daha güzel olabilirdi. Hani az seçmemiş mesela. 2 deyip, oh. Elektriğimiz yine gitti. Kömür hangi tiyerde geliyordu ki acaba? Kömür için uzay asansörünü göndermem mi gerekiyordu acaba? he, he anladım. Şu an çok tatlıyız. Şu arkadaki altı altı yakanları alacağım. Şu direkt 3-3-3 yapanlar ya, 36-3-90, 20 megawat mı ne? Öyle bir şey üretiyorlardı ya bunlar. Tam yeter. Çok da zup modunu şeyini çıkartana kadar kullanmayakta Aa, bu konteynerlar mesela üst üste stekleniyor şu anda bunları mesela bir yerde toplamak benim için daha önemli hop şuradan çıkalım biz be çıktık ne var burada bir yerde bir biyomess yakıcı vardı. Bio kütle yakıcı. Şu bisteğ tel alalım. Buradan da bisteğe kablo alalım. ihtimale karşı bulunsun elimizde. Ama nerede ya bu? Ha burada. Sırf bunlar için ekstra bir yer açacağım ya. Şu şeyle inşa ettiğimiz yer vardı ya. Çoklu inşa etmeyle. O çoklu... O boş yere bayo atalım full. Bunları hatta ana hatta bile bağlamayalım. ha doğru. Mod moda çıktı ya. Bir tık, birisi aşağı birisi yukarıda oldu ama biraz olsun. Zaten bunları yapma sebebim benim şu andaki işimi görmesi yani. Şu zupu falan bit, iptal et. Mesela oraya inşa etme yeteneği varsa karakterde kullanılır yani. Niye kullanılmasın? Hmm. Şöyle bağla be. Şimdi 5'te 4 dedik, 20 ürettik. Sonra bu arada umarım 200'lü bir tane daha 200 tekli çıkar diyecektim ki çıkmadı. O zaman birazcık ot toplamamız gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi biz şu anda doğayı katlederek yakıt üretiyoruz. Aslında şu anda katlederek üretmiyoruz. Çünkü yani etraftaki sadece çalıları topladığımız için bence etmiyoruz. Şimdi fabrikanın geleceği taraftaki çimleri birazcık da toplayalım. Evet platformun içinden meyve toplamak da ilk kez görüldü yani bu oyun sayesinde. Şimdi enerji gitti miydi? Her şey gidiyor. Hani şey olsa bir iki tane bir şey gitse çok sıkıntı değil ama ne bileyim yani ya da ek jeneratör yapacağız öyle kriz anında devreye girmesi için. Onu ilerleyen zamanlarda batarya ile yapacağız mesela ama hala şu anda oyunda öyle kurtarıcı jeneratör diye bir şey yok veya yani bunu kurtarma jeneratörü olarak ayarla gibi bir ibare de yok. Dolayısıyla kebap. Şu anda elektriği yakmaya başladı. Hadi Şimdi şeyleri yakacağız. Şimdi üçte dört dedi ya. iyi hadi ver ver onları da ver de o 33 tane zaten yaramayacak bize öylesine attım onu tamam üretimler tekrardan başladı şimdi ne diyor bu aç şu modu Parça yetersiz mi? Ne? Beton bitti ya. <gülüyor> o da iyi. Şu anda, şu anda 30'a 30 diyor. 30'a 20 üreten 2 tane de makine kuruyor yine. Çünkü benim en çok sıkıntı yaşadığım şey levhaydı, levhayı da halletmem gerekiyor zaten. sır levhadan dolayı sıkıntı çektim geçen sezon bir sürü. Bak, yok o değildi doğru, karıştı. Şimdi hani 30'a 20-20 üretiyoruz de demiştim ya. Tam 7 falan bunlar çok koymuyor bize. Şimdi 30-30-40. Bir tanesi sürekli tıkanacak bu arada. Çünkü tam, tam şey yok. Nioridge oraya, oraya gitti ki bu. İyi bağlandı. Şimdi şuradan 8 diyip O kadar, o kadar yarayacak mı ya cidden? Şuradan bir tane şey, silek bari ya, platformu. Ya e abi o kadarına da izin veriyorsan anarşi işte. Bazen veriyor, bazen vermiyor. Karışık. Böyle getirmeyelim be. Şimdi buranın altından ilerleyen zamanlarda ben her geçersem ki geçeceğim yani mecburen geçeceğim. Şu an yani burası böyle fullden gelecek her zaman. Her zaman bu bantlar akacak. Şimdi yetecek mi konusuna gelirsek umarım. Ne 15-30-60 değil mi böyle demiştik zaten burası. O dayan dayanamıyor burası birazcık. Öbür şeyler üretilene kadar depolar... Mecburen biz buraya birazcık asansör çekmek zorundayız. Ama ikili depolar gel geldiği zaman hiç sıkıntımız olmayacak o konuda. ki konteynere gerek üçlü üçlüye gerek yok ya Senin tekstürü mu değişmiş? Gideyim bakayım be. Böyle değildi bu. Maviymiş bu mesela. Mavi değildi. Değişmiş bu. Bak şurada da sarı var. Tam şurada. Nasıl nasıl işaretleniyordu ki? Orada da arama geliyor zaten. Bak dayanamıyor. Gördün mü birisi duruyor öbürü geliyor hemen. Kaldıramıyor çünkü bu bant yükü. Ucu ucuna kaldırıyor. Yani orada neydi? 20, 40. 20, 40. 20, 40. 60, 80. Bu, bu maksimum 60 taşıyor. Artı 20 boşta kalıyor. Burada. sıra sıra gidiyorlar ya da Yani ben buradan bunları alıp sonra da koysam da yine hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü ucu ucuna yetiyor bant. Fazla bile geliyor hatta. Hıhı hı, buraları bağladık sanırım ya biz normale. Bu yine şey geldi Laglanmalar geldi yine Şimdi burası stabilse artık gidebiliriz bence biz buradan Ama yani gidip birazcık beton almam gerekiyor Zaten şeyde o tarafta Demirler falan da o tarafta ama şimdi orada birazcık daha sıkıntılı zamanlar bizi bekliyor. Bir desem o 471 yeter. İyi, i̇yi güzel duruyor bu arada. Uçuyoruz ya öyle biz. Oradan bir yerden bir yere atlarken bu donması güzel. Ormanın kenarına girmeden de zaten ormana girmeden de gidildiği için çok bir sıkıntı yok. Yaratıkları da temizledik zaten geçen bölümlerde. Şimdi burayı birazcık daha şey yapacağız. Az makine kullanılarak yapacağız. Çünkü bunlar saf olmadığı için birazcık daha az makine isteyecekler. Çünkü yani mesela burada iki tane üretici koyacağız. Bir tane şey koyacağız. Yakıcı. Öyle çalışacak burası. Yani eğer yapabilirsem bunları ilk kez deneyeceğim ama. Bu çıkartma sistemini saf olmayan demirlerden hiç şey çıkartmadım çünkü malzeme Şu an buradaki mantığımız nedir sizce? Hıh. -hı. Hafiften Milletin uyanma saatine denk geldiği için şu anda hafiften bir laglanmalar başladı. Şimdi bunları koyduk. Şimdi 30-30-60 diyor. 60 diyorsan sana ben bir tane... İkisine bir üretim düşüyor yani. Eğer bunların MK ikisini yapıp veya upgrade'lersek şu karşıdakiler ne? Bakır mı? Tüh. Bakır değilmiş. Demir mi onlar başka bir şey mi yoksa ya? Gidip bir bakayım onlara. Burada bir tık bir tık yine yaratıklar takılıyor. Aa bunlar da saf değil. Aman boş var. İhtiyacımız olursa geliriz. Da sanmam yani çok ihtiyacımız olmaz. Zaten burası ya plaka üretimi için ya da normal. Uf. Bir, bir bir güzel vurdun ki. Bu arada bence, bence ben seni çok şansını zorlamadan öldüreyim yavaştan aa aa Bu bu arada bir tık daha gelişmişi gibi bizim oradakilerin lan lan yiyorsa gel ya Bu arada bu uzaylı şeylerinden falan da üretilen şeyler var. Şu anda şunu şöyle ba bağlayalım. Sekizleyelim. Birleştirelim. Şunu şöyle yapıp birleştirdik mi? Ondan sonra şunları alalım. buraya koyalım bunu alalım bunu atalım bu direği alıcın gelsin tipe eklemesi nasıl yenir biliyorsunuz ee baklavayı alıcın ters çeviricen bu arada birazcık da geleceği düşünerek yapalım şu anda bu yapacağımız şeylere şimdi ya elektrik patlar ya da patlar yani kesin patlar benim elektrik alt yapımı o kadar iyi değil. Hat çok uzun. Kısaltırız. Çok rahat etme. Kısaltırız yani. <gülüyor> ben malımı biliyorum ya. Bu arada bu tarafta böcekler var biraz. Böceklerden bir uzak duralım yavaştan. Böcek sıkıntılı. Onlardan da bir şeyler düşüyordur da işte, ne gerek var, uğraşmayacağım hiç. Benim bulacağım tek şey, kateryum. Araştıracağım tek şey de kateryum. Şeyi nasıl bitireceğiz? Yine çok kullanıma bağlı olarak patlayan bir elektrik sistemiyle karşı karşıyayız yani. Aa dur, dur dur dur dur dur. Kısa yoldan şey üretme yolunu var. Yani şundan 100 tane üretsem bile şu anda yeter. Ama 200 üretsem daha güzel olur. 155, 180, 190, 200, 225. Peki. Bu kadar hızlı mı bitiyorsunuz ya? Yapmayın. Sigorta niye atıyor abi? Al abi. <gülüyor> <gülüyor> Taşunla birlikte çalıştı lan. Sanırım ben önceden kümüre girilmesi gerekirken... Kömürden önce yanlışlıkla kötü bir şeyler yaptım. Çünkü ben neredeyse iki tane demir üretimini artı bir bakırı... ...şeyle birlikte çalıştırmaya başladım bir anda. Kaldı ki daha bunlar başlamadı bile yani. Oluyor lan? Oyun bug'a girdi. Baga gir doğruya doğru gidiyor. An yeter. Ha güzeldi. Baga bir giriyor böyle. Adamı deliyorlar. Şimdi madem siz daha üretiyorsunuz, ucu ucuna bile yetmiyor bile. Başlayın abi. Ah, ah, ah bu üretim ah. Daha ben nasıl şey yapabilirim ki? Bu üretimleri stabil ve doğru düzgün nasıl ürettirebilirim ki? Elimdeki bütün ola olanaklar gitti, aa ama şey geliyor bir sonrakinde o engel gidermeyi açmam gerekiyor çünkü orada ney bio ya bio yakıt geliyor bio kütle yakıtı biyo yakıt aynen biyokütle kütle değil bio kütle bizim kullandığımız o geliyor onunla birlikte daha fazla şey yapabiliriz aynı anda saha araştırması diyor Engel giderme diyor. Bak, bak katı bio yakıt geliyor. Bak yüz kavlo, yüzde bundan 500 yüz. lan korktum. Ya abi sen niye burada spam yaptın gidele ya abi. La git. Tepine bak hele. Bak. Ne gidersin sen ya? bir vurdun yürü gidersin. Hadi yallah. Bak şimdi habun oraya doğru gidiyor işte. beyne bak adamdaki. Ort ortada bomboş dolanıyor bir de onlar. Şimdi en hızlı nasıl video üretilir? Çünkü onu açtım mide en azından yakıt kullanabiliriz. Gel abi ben seni ana hattan kopartayım be. Sen onu özel olarak tahsis edilmiş şeyde üret. bari sığdı sen bana özel video üreteceğim tamam mı 40 40 çıkartacağım böyle löpe llöpe Şu anda yapacağımız ne var başka 40 çıkartıyorsun değil mi dakikada sen? Neyse ben de o zaman Şuradan bir süper zekalık yapıp kendim de öğretmeye başlayayım. Çünkü yetiştirmemiz gerekiyor çeşitli şeyleri. Evet sanırım bir sonraki bölüme kayıyor. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.